Burada aynı iki makineyi açtım. Çünkü ilkinin içini açıp inceledim ama geri toplayamadım. Çünkü vidalar tutmuyordu. Ben de aynısından bir tane daha aldım. Fakat içinde ilginç bir şeylerle karşılaştım. Bunun gibi ürünler, model numaralarında gözükmeyecek şekilde gözden geçirilir ve değiştirilirler. Üretici, üretmenin daha iyi veya daha ucuz bir yolunu bulmuş ve böylece kar marjını artırmış olabilir. Bu kamera o kadar ucuz ki, kar marjı şirket için çok önemli olmalı. Bu versiyon 3.8, üstteki ise 3.3. Üstteki epoksi macunla örtülmüş bir işlemciye, alttaki ise plastikle örtülmüş bir işlemciye sahip. Plastik, macun kadar sağlam gözükmüyor. Plastiği kaldırdığımda kablolara ulaşabiliyorum. Üstündeki için bunu yapmam daha zor. Devre kartları farklı renklere sahip. Bu, üreticinin değişik versiyonları anlamasını sağlıyor. Devre kartlarını ters çevirdiğimizde, biraz yakınlaşalım. Yakından bakarsak, ışık yakalayan cihaz ikisinde de tamamen farklı. Üstteki büyük ve sağlam. Alttaki ise çok daha küçük görünüyor. Maliyette azaltma yapmışlar. Ayrıca hafıza kartı modelleri farklı farklı. Herhalde, alttaki yeni olan, eskisinden daha ucuz. Üstteki devrede kapasitör yok. Alttaki kapasitör, büyük ihtimalle fotoğraf çekimi esnasında, enerjiyi depolamanın daha ucuz bir yolu. Lenslere baktığımızda, üstteki lensin büyük bir kapağı varken, alttakinde yok. Kapak herhalde masraflıydı. Lensin bu olduğuna inanamıyorum. Lens galiba bunun içinde görünen küçük şey. Kapaktan herhalde maliyeti azaltmak için kurtuldular. Neyse bunlar ilk ve son versiyonlar arasındaki farklar. Fakat tüketici için görünen hiçbir fark yok, dışları tamamen aynı.